Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Bir konu bir soru serisinde Güzel bir parabol sorusu göstermek istedim Sizlere bunun çözümünü yapmak istedim Umarım soruyu beğenirsin Ve sana bir katkıda bulunuruz Şimdi hazırsanız Geçelim sorumuza Arkadaşlar bir parabol vermiş Parabolün ismi Ax kare artı bx artı c En genel haliyle vermiş bir tane de doğru var Bu parabol. iki noktada kesen x bölü 2 artı 1 doğrusu Tamam Şimdi 2 tane AB eşittir BC denilmiş. Bakın şu kısmın uzunluğu BC'nin yarısı kadarmış. Ve buna göre şuradaki B kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım burada bilinen bazı şeyler var. Onları bir yazalım. Parabol Y eksenini eksi 5 ordinatlı noktada kestiğine göre demek ki bizim C'miz şuradaki C kesinlikle ama kesinlikle eksi 5 olacak. Yani benim parabolüm aslında AX kare artı BX eksi 5'tir diyeceğim. Bu cepte daha sonrasında x bölü 2 artı 1'in kökü a noktası olduğu için aynı zamanda a noktası parabolün de kökü. Hemen bunun kökünü bulalım eşitledim 0'a x kaç gelir? Eksi 2 demek ki buranın bir kökü eksi 2 olacak. Ve Doğal olarak da eksi 2 bu parabolü sağlamak zorunda. O halde biz götürelim şu kısımda x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım ki 0'a eşit olsun. Hadi bakalım eksi 2'nin karesi 4. 4 kere a 4 a yapar. 2 kere b, 2b gelir. Ve eksi 5'imiz var. Eşittir 0. Bakın burada neyi elde ederiz? 4a 2b eşittir 5'i elde edebilirim. Şimdi bu cepte. Daha sonrasında bana bir de şöyle bir e, özellik vermişti. Bakın arkadaşlarım. Burada ben x gördüğüm yere 0'ı yazarsam 1'den geçermiş. Neresi 1 oluyor burası? Yani şuranın uzunluğu 1. E, buranın uzunluğu 2. Demek ki benim buradaki eğimim de 1 bölü 2. Bu da cepte dire 2 ise bakın burası kök 5'tir. O halde şuraya kök 5'i yerine yazarsam 2 kere kök 5 BC'yi verir. Burası da 2 kök 5. Yani buranın tamamının uzunluğu, şu kısmın tamamının uzunluğu 3 kök 5. Tamam? Bakın 1'e 3 oranı var, doğru mu? 1'e 3. Madem öyle şurası 2'ye. 2'ye 6 oranı vardır. Yani ben buradan 6 birim bu tarafa uzaklaşırsam şurada hangi apsis noktayı bulurum? Tabii ki 4'ü bulurum. Bu arada o absis nokta parabolün diğer kökü değil. Neresi arkadaşlarım? Bakın ona yanılmayın. Şu kısım işte buradan dikindirdiğin zaman C, noktanın, C noktasının apsisi 6'dır. Değil 4'tür diyeceğiz. Tamam 6 birim uzaklıkta C noktasının apsisi vardır. Çünkü biz üçgene göre bir benzerlik yaptık. Şu an. Pekala. C noktasının absisini de bulduk. Yani diyor ki sen diyor AX kare artı BX eksi 5 ile X bölü 2. Artı 1'i kesiştiği nokta bunların eşit olduğu noktalardan bir diğeri de 4'müş. O zaman 4'ü yerine yazalım. Yani 16A artı 4B eksi 5 eşittir. 4'ü yerine yazdım ya 4'ü 2'ye böldüm. 2 bir ekledim 3 geldi. 5'i şu tarafa fırlatırsanız eğer ve bunu da 4'e bölerek yapın. 4'e bölerseniz sevgili gençler 4A artı B eksi 5 diğer tarafa geçti 8 onu da 4'e bölün 2. Bakın 4A artı B neymiş? Bu da 2'ymiş. Bizden ne istenmişti? E B artık e, bir zahmet. Değil mi? Bir zahmet. Ne yapacağız tabii ki? Alttakinden üsttekini bir güzel çıkaralım. 4 A'lar gitsin. B'den eksi 2 B'yi çıkarırsanız 3 B. 2'den 5'i çıkarırsanız eksi 3 gelir. B de buradan kaç gelecektir? Eksi 1'in ta kendisi. Yani cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneği olacak. Güzel bir parabol sorusuydu. Diğer güzel sorularda artık görüşürüz. Çünkü bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlarım hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.